Çok yoğunsunuz kusura bakmayın. Çok yoğun temponuzda bizi kırmadınız. isteğimizi teklifimizi kabul ettiğiniz Çok sağ olun. Nasılsınız, nasıl gidiyor Kasımpaşa günleri? Teşekkür ederim. Şimdi seninle bir 15 ay beraber geçirdik. Yani evet hocam, evet. E, güzel bir süreçti. da ama güzel bir süreçti. E, o kadar da birbirimize hatırımız olsun değil mi? Evet hocam. <gülüyor> e, hocam şimdi her yıl sonunda böyle bir şey yapılır. Ben önce bir düşüncelerimi paylaşayım. Sonra sohbetimize başlarız. Tamam. Benim gönlümde 2019'un en değerli hocası sizdi, sizdiniz. Yani ben kendi düşüncelerimi bir, bir ifade edeyim. Çünkü 2019 yılında Eskişehir Spor'da neler yaptığınızı, o takımı nasıl ligde tuttuğunuzu en yakın şahitlerinden birisi benim. Şimdi 2020 yılının da en iyi hocası benim gönlümde sizsiniz. Çünkü Kasımpaşa'ya gidip yani 16 puanlı bir takımı 17. sırada alıp 43 puanla ligde 10. sırada bıraktınız. Bence yani bir daha işine zor rastlanır benim gönlümde hocam son iki yılın hocası sizsiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Akif. Bunları senden duymak çok güzeldi gerçekten. Hocam şimdi bu hafta bir Fenerbahçe maçı var. Evet. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Sohbetimizde yani başlıyorlar. Şimdi şöyle Akif açıkçası süreç zor bir süreç. Yani genel olarak da zor süreç. Sadece bizim için değil ligdeki tüm takımlar için. Çünkü yaşamış olduğumuz bu sezon özellikle geçtiğimiz sezonlara nazaran çok sıkıntılı bir sezon. Çünkü hazırlık dönemi tamamen geçirememiş takımlar var yani çünkü yeni kurulan takımlar özellikle ve bunun sıkıntısını ligin özellikle ilk haftalarında çok fazlasıyla çektiler. Geçtiğimiz sezondan sunu koruyan takımlar ligi avantajlı bir şekilde başladılar. Ligdeki ilk 7-8 hafta puan alınan puanlar da bunu çok net bir şekilde gözüküyor. Hazırlıklar yani karşılaşmalara hazırlıklar çok da kolay olmuyor çünkü iki gün önce yapmış olduğumuz testler, sizin hafta evet. boyunca yapmış olduğunuz çalışmaları etki çok büyük bir oranda etkileyebiliyor. Lig 21 takımdan oluşmuyor, şu anda lig 22 takımdan oluşuyor çünkü korona spor da var. Anladım. Onu da onu da dikkate almamız gerekiyor. Korona spor bir de hükmen kazanıyor hocam. Yani yakalandınız, bon altına düştünüz, bir mağlupsiniz. Yaran kuralı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya kursyonda? şimdi şöyle kurallı federasyon tarafından alındı, kulüpler uymak zorunda yani burada e, alınan bir kararı eleştirmenin veya onunla ilgili yorum yapmanın çok doğru olduğunu e, düşünmüyorum. E, ama şu var yani lig bir şekilde oynanması gerekiyor. Bunu yani federasyon çok e, net bir şekilde. Belirtti sezon başında ve yapmış olduğu çalışmalarla ve uygulanmış olduğu şu andakisinde söylediğiniz gibi uygulamalarla özellikle ikinci devre ligin bu ligi bir şekilde oynatacak ve bitirecek yani. Ha, bu lig ne kadar adaletli bir şekilde oynanır o soru işareti çünkü elinizde olmayan nedenlerden dolayı bazen belki hükmen mağlup olacaksınız. Hocam bütün takımlar için şartlar eşit. Yani koronaya karşı herkesin tedbirli olması gerekiyor. Biz insanlar da hani futbol camiasında olmayanların da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hani biz belki genciz hafif şekilde atlatabiliriz ama bulaştırdığımız kişilere ne yazık ki kalıcı hasarlar verebiliyor. hayatlarını kaybetmesine neden olabiliyor. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Aşılara beklemeliyiz aşıları. Hocam Fenerbahçe maçını sormuştum. Tam net, net alamadım. Yani, yani şimdi şöyle Fenerbahçe maçı kolay bir karşılaşma olur. Yani zaten Türkiye'de yani oynanan karşılaşma hiçbiri kolay değil. Yani bu belki klasik bir cümle. Teknik adamların kurmuş olduğu diyeceksiniz ama gerçekten öyle. Çünkü yani biz cumartesi gün yani test şey test yapacağız yarın. O test sonucu mevcut olan kadroyu belirleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında bayağı bir e, sıkıntı oldu bizim maç sonrası. Yani özellikle işte Aytaç'ın e, kartları, e, Haris'in sakatlanması. işte birkaç tane soru işareti olan oyuncularımız var. Onların e, durumları yarın ve yarından sonraki idmanlarda netlik kazanacak. E, bazı mevkilerde çok e, alternatif, alternatif bir kadromuz da yok. yani Çünkü Tarkan'ın sakatlanması, stoper oynuyordu bu sezon. Jülyen'in sezon başında sakatlanması açıkçası alternatiflerimizi kısıtladı ama buna rağmen oynamış olduğumuz karşılaşmalarda ve yerine oynayan arkadaşlarımız gayet beklentimizin üzerinde performans gösterdiler. Pazartesi günkü karşılaşmada yani Fenerbahçe'nin diyorsun Başakşehir karşılaşmasında kalmış olduğu sonuç belki onlara özgüven kazandıracaktır ama sezon başından beri alışa gelmiş bir oyun düzenleri var. bizim için çok artıları var o karşılaşmada eğer doğru oynayacak olursa. Öyle söyleyeyim. Anladım hocam. Peki son 5 maçta 13 gol yediniz. Yani Gazişehir maçını ben unutmak istiyorum özellikle. Takımın defansında bir problem var mı? Çözmeye çalışıyor musunuz? Evet. Yani takım defansında, yani sadece takımın defansında değil, takım defansında e, sorunları var. E, ve biraz önce söylediğim gibi iki tane stoperin e, sakatlanması bizim adımıza e, sıkıntılı bir süreç. Çünkü orta sahadaki oyuncuyu orada oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, bu da tabii orijin olmadığı için stoper olarak da değişebiliyor. Ama e, biz geçtiğimiz sezon 7 hafta yani biz e, 14 hafta görev yaptık biliyorsunuz e, Kasımpaşa'da geçtiğimiz sezon. Ve 7 hafta gol yemeden tamamladık e, Kasımpaşa'yla. Evet. E, takım savunmasında biraz e, biraz daha üzerine durmamız gerekiyor önümüzdeki haftalarda. Ama koronadan dönen oyuncuların e, fiziksel anlamda düşüşle e, çok net bir şekilde... E, hissediliyor ve gözüküyor. E, bizde de e, yani biz geldikten sonraki süreçte özellikle e, geldiğimiz süreçte öyle söyleyeyim e, çok sayıda oyuncunun e, e, pozitif e, olmaları, biz geldikten sonra Aytaç Koday'ın olması e, bayağı bir etkiledi açıkçası. Şimdi e, hocam e, Kasımpaşa'da bu benim dediğim üçüncü dönemimiz. Çok geçmişi, geçmişi saymayalım. Geçen sene ve bu sene hocam sezon başı Kulüp sizle yeniden anlaşmamıştı ama e, devam eden süreçte yine yollarınız kesişti. Kasımpaşa'da tekrar dönüş süreciniz nasıl oldu? Anlatır mısınız? Ya ile ilgili şöyle yani. E, yani sezon, geçtiğimiz sezon gayet sizin de söylediğiniz gibi gayet olumlu işler. E, yap, e, yani birlikte yani sadece bu bizden kaynaklanan değil. Çünkü kulübün yapısı da çok önemli. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama sizin sonunda sözleşmeyle ilgili... E, Anladığım kadarıyla yani geri dönüşümde onu çok net bir şekilde anladım. Ee, yani tam olarak şöyle iletişim kopuklu diyelim. Öyle söyleyelim veya bilgi kirliliği Efendim, diyelim. Ben de iletişim kopukluğu mu oldu hocam? Evet, Bilmiyorum. yani böyle bir e, oluşum olmuş. Bunu geldiğimizde başkanımıza da görüştüğünde çok net bir şekilde e, e, yani duydum ve açıkçası da üzüldüm yani onu o şekilde duyduktan sonra da çünkü sezona tekrar burada başlamış olsaydık e, şu anda tamamen değişik bir yol, e, ortam hem bizim için hem de Kasımpaşa için olur diye ben düşünüyorum ama yol, çok, çok geriye gidip döv bakmamak lazım yani geriye dönüp bakmamak Hocam, lazım. Biz, bakalım. Bir, birbirimizi çok iyi tanıyoruz. yani sen, Siz beni tanıyorsunuz ben de sizi çok iyi tanıyorum. Siz, siz de ben de geçmişi konuşmayı çok sevmeyiz ama bir Ankara gücünde sormam gerekiyor Hocam, Ankara evet. gücünde neden olmadı? Şimdi şöyle Ankara gücünde olmamasının nedeni e, yani ben ilk geldiğimde de çok sıkıntılı bir süreç geçireceğimizi yönetimimizle paylaştım açıkçası. Çünkü e, bunun birkaç tane nedeni vardı. Bir, e, transfer yasağının olması. İki, geçtiğimiz sezondan e, alışkanlık haline gelmiş mağlup olan oyuncu grubu olması. E, hazırlık dönemini tamamen U19 ve U21'den oluşan bir kadroyla hazırlık dönemi geçirmemiz. E, transfer tahtasının ligin başladığı hafta saatler kala açılması ve gelen oyuncuların aralıklı gelmesi. Yani zaten hazırlık dönemi geçiremediniz. Bu bir. İkincisi, e, ligin ilk haftasında zaten e, kadro lise esamileyemeye baktığınız zaman kimler kadroda var o anda, şu anda kimler var? Çok net bir şekilde gözükür ve o oradaki tabloda da çok bazı şeyler ön plana çıkabilir. Çünkü gelen oyuncular, şu anda oynayan oyuncular sonradan gelen oyuncular. Bu. Yani ee, hocam siz bu sürece Eskişehir Spor'a da yaşamıştınız. Yani sezon başındaki çalıştığınız oyuncular başkaydı. Lige başladığınız oyuncular başkaydı. Sezon başında çalıştığınız oyuncularla devre arasında yararlanmıştınız. De evet. Evet. Şimdi Biraz talihsizsiniz yani bu konuda. Yok talihsiz değil. Benim için iyi bir ders oldu. Özellikle Ankara gücü olayı. Yani yeni kurulacak bir takıma gitmeyeceksin. Yani gitmeyeceksin. Çünkü e, o tür takımlara gittiğiniz zaman e, sezonu bitirme şansınız %10-15 oranı. Yani bugün de yeniden sıfırdan kadro okuran takımlara bakın. Yüzde yetmiş beş, yüzde sekseni teknik adam değişikliğine gitti. Yani hocam ülkemizdeki çok sık oyun e, hoca değişikliğinin sebebi temelinde bu mu yani? Yani Kadroların geç oluşturulması. Mutlaka bu. Yani başka bunun başka bir alternatifi yok. Yani çünkü çok uzağa gitmemize gerek yok. Avrupa'daki ülkelere eğer genel olarak baktığımızda. Şu ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Genelde yapılan transfer sayısı 2 veya 3. Evet. E, oluşmuş bir kadrolar var. Ve bu kadronun da devamı var. Yani biz karşı şimdi çok yani örnek vereceğim. Yani biz Galatasaray karşılaşmasına 10 eksikle gittik. Bir sonraki hafta oynamış olduğumuz Kara Gümrük karşılaşmasına yedi tane eksikle gittik. Hakim hatalarını e, veyahut da şeylerini söylemek istemiyorum. Ama bizim için asıl e, yani e, ligin veyahut da e, Ankara gücündeki bizim e, kaderimizi belirleyen karşılaşma Rize karşılaşması oldu. E, orada Alper'in ikinci sarı karttan e, atılması, iki tane e, gereksiz yere hakem tarafından özellikle birinci penaltıyı yani veriş şekli çok e, üzücüydü. Ondan sonraki süreçte de biraz e, biraz önce bahsetmiş olduğum işte Covid vakaları e, üst üste geldi. E, bazı şeyler de nasip bir ya Akif. Yani ben ona ne yapayım. Çünkü Göztepe karşılaşmasında girmiş olduğumuz pozisyonlar, kaçırmış olduğumuz penaltı e, bunları üst üste koyduğunuz zaman e, bu sefer sıkıntı oluyor. E, nasibiniz yokmuş. Yani ben öyle e, değerlendiriyorum. E, biraz önce söylemiş olduğum Nedenler %90 etkendi. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama cami olarak gerçekten büyük bir cami. Yani bunu çok net bir şekilde görebiliyorsun ve hissedebiliyorsun. Aynı Eskişehir'de olduğu gibi. Bundan sonraki süreçte Ankara gücüne başarılar dilerim. Ve onların başarılı olmasını isterim. Çünkü kadro oluşumunun %25-30'su da bizim tavsiye etmiş olduğumuz oyunculardan oluşmuştu. Onların başarılı olmasını gerçekten isterim. Çünkü cami olarak hak ediyorlar. Hocam daha hani Ankara gücüyle de oynayacaksınız önümüzdeki. Yani evet, evet. bu ay içerisinde oynayacaksınız. Evet. Ankara gücüne rakip olacaksınız. Takımı tanıyorsunuz diyecek herkes ama siz hani dediniz ya sezon başındaki kadroyla e, şu an devam eden kadrosunda farklılar vardı. O da çok geçerli bir yorum olacak herhalde. Yani, yani şimdi şöyle oyuncuları zaten bireysel anlamda yani yetenekler neler yapabileceğini biliyorduk. Ee, takım halinde hareket etme de biraz sıkıntılıydık. Ama yani... Artık onların da belirli bir oyun felsefesi oluştu ee, ve iyi de sonuç aldılar son dört haftada. Ee, puan alabilecekleri rakiplerdi. Bundan sonraki süreç onlar için çok önemli. Çünkü oynayacakları Malatya Karşılaşması, Akabin'de işte Antep, Başakşehir, Fenerbahçe ve bizim karşılaşma. Onların yani devre arasına kadar puan durumunu belirleyecek ve aynı zamanda da. Ee, belki de ikinci devre yapılacak ve yapılmayacak transferlerle ilgili ama bence biraz Kasımpaşa'yı konuşalım. Ee, Ankara gücü çok fazla Evet Kasımpaşa'yı geldik hocam. Ankara gücü bir soruydu da hani muhabbet muhabbet açıyor oldu. Evet. Hocam önünüzde bir 5 maç var. Hani bir haftayı da bay geçeceksiniz. Süper Lig'de devre altı 6 hafta var ama sizin 5 maçınız var. Belirlediğiniz gibi bir hedef puanınız var mı hocam? Şu an 19 puandasınız. Şimdi şöyle biz Fenerbahçe karşılaşmasından sonra biliyorsunuz ayın 5'inden sonra transfer süreci o, başlıyor. O konulara sağlam gireceğiz hocam birazdan. Evet yani o süreçte yani bizim belirlemiş olduğumuz ya dün başkanımızla da toplantımız vardı. Belirlemiş olduğumuz mevkiler var. yapmış olduğumuz çalışmalar var. Eğer o tışmalardan sonuççu alır da Alanya karşılaşmasına en azından 3-4 tane üç tanesini gerçekleştirebilirsek yapacağımız hesaplar şu anda kafamızdaki olan hesaplardan tamamen değişik olur. Hocam Alanya maçına 10 gün var ve siz 10 gün içinde 3 tane transfer istediğinizi söylüyorsunuz. Doğru mu anlamışsınız? Sayı olarak fazla ama en az 3 tanesini karşılaşmaya kadar... 10 günde kadar 3 de... transfer. İnşallah olur hocam. Evet. Yani Türk futbolunda olmuyor maalesef. İnşallah olur. Ama Kazımpaşa'nın yapısı biraz değişik. Yani diğer bizim evet. alışık olduğumuz kulüplere nazaran. Çünkü yurt dışında çok iyi bir şey var. itibarı var. Giden oyuncuların özellikle gelecek olan oyunculara referans olması. E, biliyorsunuz geçtiğimiz sezon pandemi sürecinde e, her takımın indirime giderken e, Kasımpaşa'nın herhangi bir indirim istemeden oyuncuların maaşını eksiksiz bir şekilde ödemesi e, çok büyük e, bir artı oldu. E, ve bu sadece Türkiye'de değil yurt dışına da e, anlatıldı Avrupa'da özellikle. E, Tabi tesislerdir. E, buradan giden yurt dışına giden Avrupa'ya giden oyuncuların referans olması e, gelecek olan oyuncular için çok büyük etken oluyor. Hocam çok fazla vaktimiz yok biliyorsunuz bir 10 dakika içinde kapatmamız lazım size öyle söz verdim. Bu, bu sene devre arası olmayacak yani fixtür yoğunluğu nedeniyle. Evet. Benim sorum şu bu fixtür yoğunluğu yoğunluğunda transfer süreci bir yandan gelecek oyuncular bir taraftan gidecek oyuncular sizin de hani zor bir tercih yapmanıza neden olacak. Çünkü yani hafta sonunda maça çıkartmak istediğiniz bir oyuncu 2-3 gün sonra ayrılabiliyor böyle bir durum var. Mesela şu an gündemde çok konuşulan bir Aytaç Koray'ı sormam lazım hocam. Aytaç devam edecek mi Kasımpaşa sormam Ben sormam ee, mi? hem, hem evet ben hem Aytaç'ta sonuçta şöyle bir şey var. Yani Kasımpaşa'nın izni olmadan Aytaç'ın gitme şansı yok. Çünkü sezon sonuna kadar sözleşmesi olan bir oyuncu. Evet. Ee, ama hem Aytaş'tan hem de menajeriyle yapmış olduğum görüşmede e, sezon sonuna kadar kesinlikle öyle bir niyetlerinin olmadığını yani devre arası için söylüyorum. Hatta biz e, kendisiyle ilerleyen günlerde tekrar e, sözleşmesini uzatmak için bir görüşme de yapacağız. yani Ama bu herhalde tahmin ediyorum e, önce gelecek olan oyuncuların içini halledip ondan sonra e, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşeceğiz. Hocam şu an 14 yabancınız var. E, gelecek oyuncular var diyorsunuz takımdan yok. ayrılması kesinleşen oyuncular var mı? Yok, 14 tane yabancımız yok. Şöyle yok. Pavelik biliyorsunuz ayrıldı. Tamam. Ee, evet, bir tane toperimiz var. Onun sözleşmesi şey, sözleşmesi devam ediyor ama sezonu kapattı. Ona bir grubumuz bir görüşme yapacak. Yani şöyle söyleyeyim, alacak olduğumuz, yapacak olduğumuz transferlerin dört tanesi yabancı olacak. En az dört tanesi. Eğer sayı artacak olursa da sizin de söylediğiniz gibi içeriden boşaltıp ona göre yapmamız gerekiyor. Hocam İngiliz basını bir isim yazmış. Sormazsam olmaz biliyorsunuz. Kim? Ee, West Bromwich'te oynayan sol bek oyuncusu yok. Kieran Gibbs. Yok yok, yok yok yok öyle bir şey yok. Kim nasıl yazdı onu da bilmiyorum ama çünkü biz... İngiliz basını yazmış hocam. Bizim e, ulusal spor sayfalarında o şekilde böyle Yok böyle öyle bir şey yok. Çünkü şöyle yani Türkiye'nin en iyi sol beki bizde şu anda. Yani ayrıldı kalkıp tekrar bir sol bek bir anlamı yok. Peki hocam, ben bunu kendi sorumunu sormak istiyorum. CS8'i Galatasaray'ın kiralık olarak göndereceği konuşuluyor. Siz de oyuncuyu Türkiye'ye getiren insansınız. Nasıl getirdiğiniz de en iyi bilenlerden birisi evet. benim. Evet. E, CS hakkındaki görüşleriniz ve Kasımpaşa'ya olur mu? Yani ister misiniz CS'yi? Şimdi şöyle, yani CS ile ilgili... E... Evet. Öyle bir düşüncemiz yok. Neden de anlatayım size. Çünkü o mevkide oynayan çok sayıda oyuncumuz var. Yani bizim biraz daha, ben Yusuf'un üzerine durmak istiyorum. Çünkü Yusuf, biz geçtiğimiz sezon gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladı. Bu sezon da aynı şekilde e, o çıkışını devam ettiriyor. E, kulübümüzün sezon başı yapmış olduğu genç arkadaşlarımız var, yabancı olan. İşte onların biraz daha üzerine durmamız gerekiyor. E, diğer taraftan Anıl geçtiğimiz hafta çok yani şans verdi, çok iyi bir şekilde değerlendirdi. E, o oyun, arkadaşlarımıza devam etmeyi düşünüyor. Çünkü yani yabancı kısıtlaması gelecek olursa önümüzdeki yıllarda en azından kulübün de ona hazır olması gerekiyor. Hocam sezon sonunda yabancı kurallar revize edileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Sizde hani yabancı e, limitleri konusundaki düşünceniz neyiz? Sizce kaç olmalı yani? Ya bence sınırlamanın? ben sınırlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle bir şey eğer sınırlama olmuş olsaydı şu anda bu kadar sayıda Türk futbolcusunun yurt dışında oynayacağına inanmıyorum ben. Çünkü bunu buna benzer bir olayı yanlış hatırlamıyorsam 2011-2012 sezonunda yaşamıştık. 5 daha, 5 artı diyelikten. Ve evet, o süreçte 5 artı, 3 artmış. Evet. o süreçte yerli futbolcuların maliyeti inanılmaz yüksekti ve yerli futbolcularımız yurt dışına gitmeyi oynamak istemiyordu. Çünkü Türkiye'de daha iyi para kazanılıyordu. Yani ortam daha iyi, para ya da iyi kazanç elde edebiliyorlardı. E, serbest olmasıyla birlikte rakamlar biraz daha düştü. Özellikle Anadolu takımlar için bu çok çok önemli. Yani şey, şey olarak da. E, ve e, yabancı, yani e, tercih hakkınız da daha fazla oldu. Yani kısıtlaması olan ülke kalmadı artık. Yani e, dünya bu kısıtlamayı uzak dururken bizim kısıtlama getirmemiz çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hocam, e, kiralık olarak bir golcünüz var. Yani takımda şu an Performansı en yüksek oyuncu Armin Hozic. Bu oyuncunun bol servisini alacak mısınız? Yani böyle bir girişim var mı? Şimdi şöyle yani çok fazla günlük gösterilen performanslara göre değerlendirmemek lazım oyuncuları. Genel bakmak lazım. Yani şu anda ligin daha halen 14-15. haftasını oynuyoruz. Armin'in oynamış olduğu 90 dakikalık oynamış olduğu maç sayısıyla Atem belli. Kulübün zaten şey opsiyon süreci belli. Hangi tarihten önce o opsiyonla ilgili girişimi yapmayacağı belli. Yani o süreci bekleyip ona göre değerlendirmek çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Hocam Gerard Gohu diye bir forvetimiz var. Evet. E, ayrılacak mı? Öyle bir söylenti var mı? Büyük bir ayrılacak. ihtimal ayrılacak. Evet. Yani bizim de e, raporumuzda belirtmiş olduğumuz e, oyunculardan bir tanesi evet. Peki diğer ayrılacak oyuncular hakkında bilgi almamız mümkün mü? Şimdi şöyle, yani biz e, yani o bunları şu, şu anda paylaşmak çok doğru değil. Yani böyle bir şey olmuş olsa daha önce oyuncunun haberi o, olsun ki, sonra e, sizlerle paylaşmamız daha doğru olur ve daha etik olur diye direkt düşünüyorum. Hocam Beşiktaş basını diyeyim ben. Her Beşiktaş sayfaları da Koyta'nın 500 500.000 Euro ile Beşiktaş'a gideceğini yazıyorlar. Size gelen bir duyum var mı? Koyuta'ya hakkındaki düşünceleri Şimdi de var. Şimdi Koyuta'yla ilgili yani Beşiktaş'ın sadece bu süreçte değil yani her transfer döneminde ismi geçiyor siz de biliyorsunuz. Yani geçtiğimiz sezon sonunda evet. da geçmişti. Ee, sezon başında çok konuşuldu. Sizin de söylediğiniz gibi devre arasında çok konuşuluyor ve bundan sonraki süreçte hep konuşulacaktır. Evet. Ama bu kararlar verecek olan ben değilim. Yani yönetim kurulumuz sonuçta. Bizim düşüncemiz soruldu. Biz de kendilerine gereken düşüncelerimizi paylaştık kendileriyle. Artık bundan sonraki süreçte karar mekanizması yönetimimizin. Ama biz FODE'de memnunuz. FODE'nin kalmasında isterim. Çünkü geçtiğimiz sezon skora sadece atmış olduğu gollerle değil, oynamış olduğumuz oyunla da en çok katkı sağlayan oyuncularımızdan bir tanesi. Hocam e, İbrahim Çisako eski oyuncumuz, şu an bu on servislerinde Erzurum'dan ayrıldı. Kasımpaşa'ya transfer olur mu? Yani talep eder Yok musunuz? biraz önce söylediğim gibi yani bizim e, transfer edeceğimiz bölgeler belli zaten. Yani özellikle t -t stoper mevkine e, yani bir veya iki tane transfer yapacağız. Biraz daha defansif anlamda öyle söyleyeyim yani da ofansif anlamda hı hı. değil de defansif anlamda biraz siz söylediğiniz programın ilk dakikalarında neden bu kadar çok evet. yiyorsunuz diyerekten bizim önce ta, yani o bölgeleri çözüp ondan sonra takım ı, savunmasını çözmemiz lazım. Hocam Kasımpaşa hakkındaki son sorum sonra da bir ufak Eskişehir spor yapmamız lazım alttan evet. <gülüyor> baskı yiyorum şu an. Kasımpaşa'nın sezon sonundaki hedefi ne hocam? Sürekli i̇şte. Avrupa Kupalarına katılır mıyız? Fuat Hocama sorar mısınız diye yazıyor insanlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Yapacağımız transferle birlikte hedefimiz olacak. Yani özellikle kupaya bu sezon çok fazla önem vermek istiyoruz. Yani Biliyorsun ciddi bir rakiple oynayacağız. Kupayı aday olan takımlardan birisi olacağız. Eğer o turu geçersek önümüz açık diyerekten düşünüyorum. Ama bizim de aynı taraftarlarımız gibi çünkü bu sezon 100. yılımız. Eğer transferlerimiz kısa bir sürede adapte olursa bize yani bizim de hedefimiz taraftarlarımız gibi 100. yılda onlara bir Avrupa Kupaları hediyesi vermek istiyoruz açıkçası. Hocam Eskişehir Spor maalesef üzülerek takip ediyoruz. Yani ben sizi gördüğüm için şu an mutluyum ama hani normalde evet. Eskişehir Spor'dan dolayı üzgünüz. Eski Spor'un son durumunu nasıl değerlendireceksiniz hocam? şöyle söyleyeyim Akif Eskişehirsporu yani orada olmadığım yani çok orada olmadığım yakın takip etmiyorum değil yani Eskişehirspor bizim için biliyorsun değişik bir anlam taşıyor o şehirde yaşadığınız zaman oradaki insanların ne kadar Eskişehirspor'a tutkulu olduğunu bağlı olduğunu çok çok iyi biliyoruz biz yaşadık o, o süreçte de yaşamış oldukları süreç üzücü her şeyden üzücü olanı da yani orada sizin de söylediğiniz gibi 2018-2019 yıllarında güzel bir oluşum olmuştu. O oluşumun şu anda ondan sonraki süreçte gelişme, geliştirilmemesi ve oyuncuların da çok fazla gelişim göstermemeleri, göstermemeleri açıkçası üzücü biraz. Yani 3 yani yıl ya bir Bursa Spor'a bakıyoruz bir Eskişehir Spor'a bakıyoruz a, hocam. Yani... Ama Bursa ile Bursa Eskişehir'i kıyaslamayın yani Bursa ile Eskişehir'i neden kıyaslamayın şundan dolayı. Yani Eskişehir Spor'un transfer yasağı sadece bu sezondan e, ibaret değil. Yani 3-4 sezonluk ve Eskişehir Spor altyapıdaki olabilecek e, bütün imkanlarını şu anda yok etti kullandı. Yani o altyapıdaki oyuncuları işte Dorukanlardır, Hasan Hüseyinlerdir, işte Cemal'lerdir. Buna benzer yani oyuncular ee, ve onlar işte sözleşmesi bitti, kulüpten ayrıldılar veya şey oldu ve ondan sonraki süreçte gelen, yerine gelecek olan altyapı çok fazla oluşmadı. Çünkü sadece transfer yasağınız üstte değil, altta da oluyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı yani futbolcuyu çok fazla getiremiyorsunuz. Motivasyon daha değişik bir şekilde ama Bursa Spor'da olay tamamen değişik. Çünkü Bursa Spor ilk defa bu sezon veya geçtiğimiz sezon devre arası tam olarak hatırlamıyorum. Bir transfer yasağına girdi. Onların bundan sonraki süreç çok önemli. Eskişehir Spor o süreci iyi değerlendiremedi. Yani ben ikinci sezona başladığında yönetim kurulumuza şunu söylemiştim. Yani bunu sizlerden de veyahut Eskişehir deki Eskişehir Spor sevdalarını da saklamanın bir anlamı yok. Yani Kulübün bütçesi belliydi. Bizim iskelet kadromuz yani 17 puan toplamış olduğumuz kadroyu tutup onlara ilaveten işte Jesse, ondan sonra Marco, Sissoko, Emre Güral, İsa. Tamam bu, Evet bunları tutup diğer oyunculara kulübün durumunu anlatıp ekonomik olarak anlatıp ve 17 puan toplayan gençlerle bu biraz önce saymış olduğum isimleri birleyip Bundan sonraki süreçte devam etmelerini söylemiştim ama maalesef bu anki yönetim onu kabul etmedi. Başkan kabul etmedi. Ayrılma nedenim de bunlardan bir tanesiydi açıkçası. Çünkü o tablo oluşmayınca İskisayar şu andaki yaşamış olduğu tabloyu görmek çok zor değildi. Bunu anlatmaya çalıştık ama maalesef dinletemedik. Belki de şehirdeki yani insanların o kadar oyuncunun gitmesi veya gönderilmesi tepki toplayacak diyerekten Böyle bir karar alamadılar. Yani cesaret edemediler diyerekten düşünüyorum. Çünkü bunu yapmış olsalardı şu anda eminim Eskişehirspor başka şeyler konuşurdu. Hocam e, Eskişehir mevcut yönetimi transfer tahtasını açmaya çalışıyor diye paylaşımlar yapıyor. Ben teyit ettiremedim ama bu sizin de ciddi bir alacağınız var. Sizinle iletişime geçen oldu mu yönetimden bu konuda? Yok benimle iletişime geçen olmadı ama şunu e, herkes çok çok iyi biliyor. Eskişehirspor'un benden imza alma gibi bir veya benim imza vermemem gibi bir durum olamaz. Yani garanti gibi duruyor. Biz hocam. biz biz Eskişehirspor'dan Aylurkan imzayı bıraktık geldik. Gönülden bir yani şeyimiz işte var hocam diyorum Yani diyorum yani zaten Eskişehir Spor... Eskişehir'de eviniz de var hani yani bizi evet, çok yani biz Türkiye'den insanlar takip Aynen aynen şu an. aynen. Yani biz e, e, o imzayı Eskişehirspor'dan Aylurkan bıraktık geldik. Anladım hocam. Mehmet Tevzi Yıldırım'ı siz e, Kasımpaşa'ya transfer etmediniz ama Kasımpaşa'da oynuyor şu an. Feyzi hakkındaki düşünceleriniz ne hocam? Eskişehir da beraber çalıştınız. Yani şimdi şöyle, e, tabii yerinde oynayan arkadaş üst düzey. Yani sonuçta e, İngiltere'de evet. oynayan bir arkadaş. E, Feyzi'nin ondan alabileceği çok çok şey var. Yani Feyzi zaten Eskişehir Sporu'dayken de e, e, çalışkan bir arkadaşımızdı. E, Feyzi'nden sadece yapabileceklerini beklediğiniz zaman benim alırsınız. Feyzi için de aynısı geçerli. Sadece yapabildikleriyle odaklanıp sadece o işlerle uğraşırsa e, Feyzi Süper Lig'de kalıcı olur. Hocam Burak Çağlayan'ı sormam lazım Bilal Ceylan'ı sormam lazım. İkisi de çünkü dil takımının e, takibinde squadları maçları takip ediyor. Yani bu iki oyuncu Süper Lig'e transfer yaparlar mı Avrupa'ya transferler yapar mı? Ben onların abisi durumunda olduğum için ben Avrupa'ya gitmeden isterim. Buğra ve Bilal hakkındaki düşünceleriniz ne hocam? Şimdi Akif Bilal'la ilgili sadece yani Bilal'la çalışmadım ama oynadığı karşılaşmalarda görüyorum. Bilal çok beğendiğim, gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Yani şu anda belki zaman zaman hatalar da yapıyor ama onun 7 yaşında olduğunu da unutmamamız lazım. Evet. Diğer tarafta ile ilgili yani biz zaten sen de biliyorsun yani orada olduğumuz dönemlerde hazırlık maçlarında hatta Buraya çok zaman ve süre vermiştik. Milli takımda inanılmaz işler yapıyor. Sadece e, Türk milli takımında görevli olan hocalarımız değil, bunu yurt dışında hocalarımız da e, aynı sözü söylüyor. Hatta Belçika ile bir karşılaşma oynamışlardı. Orada. Kendi evet, evet, siz muhabbeti size de paylaşmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Arayıp yani e, bu ile ilgili sormuşlardı yani bu nasıl bir yetenek diyerekten. Ama, hocam. Bunu. Ama üzücü olanı şöyle bir şey var yani bu tür arkadaşlarımız yani Eskişehirspor'un bundan sonraki süreçte geleceğe yatırım yapması lazım. Eğer transfer tahtasını açamazsa e, ve o arkadaşların daha fazla zaman alması gerek. Her ne kadar fiziksel olarak ezilseler de belki bazı karşılaşmalarda bir an önce e, Eskişehirspor sadece e, bu sezonu değil gelecek sezonunda e, oluşumunu şimdiden oluşturması lazım. Hocam benim sorularım bitti. Son bir tane soru soracağım sonra sizinle vedalaşacağız ben, ee, söyleyin hocam ben şimdi alttan bazı soruları çıkıyor şimdi Kasımpaşalı taraftarlarımız şey olmasın yani Çünkü biz evet, e, sürenin evet. çok büyük kısmı az Kasımpaşa daha çok işte Eskişehir Spor Ankara gücü de konuştuk şimdi şöyle Haris'in durumunu soranlar var ben Harris, de onu soracaktım hocam Fenerbahçe transferi yazılıp çiziliyor o konuda durum nedir bilginiz var mı Vallahi şöyle bir, şey, şöyle bir şey var Akif, ne kadar çok is oyuncumuzun ismi e yazılıp çizilirse o bizi mutlu eder. Çünkü bu demek oluyor ki oyuncuların gelişimine bir şeyler sağlamışız, bir şeyler katkı sağlamışız. Ama e oyuncuların ben yani en azından kendi oyuncularımızla görüştüğümüzde şunu söylüyorlar: Biz gidebileceğimiz yani oynayabileceğimiz takımlara gitmek istiyoruz diyorlar. Yani sadece e işte e orada olmak için değil gittiğimiz yerlerde katkı sağlamak için. Ama bizdeki şu anda olan oyuncuların gerçekten hepsi de çok mutlular kazın başında oldukları için ve e, öyle bir düşüncelerim olduğunu da düşünmüyorum yani. Olsa söyledi. Nervatçe'nin bir talebi, talebi oldu mu? Görüşme oldu mu hocam? Peki, hay yani mi? o o tür o, o yani o düzeyde şeyleri çok fazla ben girmiyorum açıkçası. Çünkü benim alanımda değil. Yani benim alanım daha çok sağ kısmı sağa odaklanmaya çalışıyorum. Eğer öyle bir şey varsa da yöneticilerimiz biliyor. Yani ben bana gelen yok. Olmuş olsaydı yöneticilerimiz mutlaka bizimle de paylaşırdı. Hocam sizi tanıdığım için çok mutluyum. Yani çok teşekkür ederim yayınıma bağlandığınız için. Bu benim ikinci programım. Beni onurlandırdığınız, gururlandırdınız. Çok teşekkür ederim hocam. Bana başlayan maçında başarılar diliyorum. Ben, ben çok çok teşekkür ederim. Sana yani ve biliyorsun zaman zaman çok şey paylaştık eskişerdeyken. Ee, ne kadar çalışkan olduğunu da biliyorum. Bunun sadece iltifat olarak değil bu bir gerçek yani. Ee, onu çok biliyorum. Ee, kimsenin bilmediği haberleri biliyorsun, duyuyorsun. Sadece zamanı geldiği zaman paylaşıyorsun ve camiaya zarar vermemek için bunu böyle ya yapıyorsun. Yani bunu da çok çok iyi biliyorum. Bundan sonraki süreçte sana başarılar diliyorum. Ee, çok teşekkür ederim yönde. hocam. Ee, biz de elimizden geldiği kadar yapabileceğimiz herhangi bir katkı ve herhangi bir yardım olacak olursa da seve seve e, yaparız bunu. Onur da duyarız. Gurur da duyarız seninle. Çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Mutluluklar ve sağlıklar diliyorum. Sağ ol. Diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.